Gençliğin gözyaşları merhabalar arkadaşlarım. Şimdi dik üçgenin ÖSYM sorularını çözeceğiz birlikte. Hemen birinci sorumuzla başlayalım o halde. Diyor ki ABCD bir dikdörtgen. Şekilde birim karelerden oluşan ABCD dikdörtgeni ve bu dikdörtgenin içine yerleştirilmiş olan dik üçgen verilmiştir. Buna göre HF Tamam. Bölü hd. Orayı da gördüm. İkisini de gördüm. Bunların oranı nedir diye bir soru sordum. Şimdi dostum burada hemen şunu yapıyorum. E birleştiriyorum. ef şu birim karenin bir köşegeni. Dolayısıyla burayı 45-45 böldü. Şurası da 45 derece geldi. Şimdi şu df'ye baktığınızda bu da şu 2'ye 2'lik karenin köşegenidir ki o halde bu da 45 45 diye bölecek yani burada bulduğum sonuç şu benim aslında şu oluşturduğum dik üçgen bir dik üçgenmiş dostlarım hf dediğimiz uzunluksa diklikten inen diklikmiş demek ki ben burada bir öklit bağıntısı çakacağım demektir hemen hemen yapalım şimdi kenarları bir birim olduğu için birim kare bir bir şurası kök 2 yine bir, bir bir bir bir yazalım bakın 2 2 şu uzunluk 2 kök 2 oldu. Bunu da bulduk. Sonra şurası 1, şurası 3 birim olduğu için 1'e 3. Burası toplamda kök 10 uzunluğuna sahip oldu. Kök 10. On. Onu da yazalım, hatta bu dik üçgeni şuraya çizeyim ben. Şöyle bir dik üçgen oldu bu. Diklikten diklikilmiş Kısa dik kenarı kök 2. Uzun dik kenarı 2 kök 2. Hipotenüsü şurasını kök 10 bulduk. Bizden istediği şurası H, şurası Edirne, şurası Denizli'ydi. HF, F dediğimizde HF dediğimiz H, bölü HD, HD dediğimizde şuradaki X dediğimiz uzunluk. Şimdi bulalım hemen bunu arkadaşlar. Önce X'i bulalım, yan kenarın öklitini yapalım. 2 kök 2'nin karesi yani 8 eşittir. X çarpı hipotenüsün tamamı yani X çarpı köko. O halde x eşittir 8 bölü kök 10 çıktı. 8 bölü kök 10 onu da düzenlersem 8 kök 10 bölü 10 gelir. Yani 4 kök 10 bölü 5 gelir. Şurası x'i bulduk 4 kök 10 bölü 5. Şimdi gelelim şuradaki e-h'ı bulalım dostlarım. Onu da nasıl bulacağım dostum ya da şuradan bulayım. E-h'ı x diyeyim bu sefer e haşa. Yandaki kenarın ökleti kök 2'nin karesi 2 çarpı. 2 eşittir x çarpı kök 10. 2 bölü kök 10 geldi. O da 2 kök 10 bölü 10'dan kök 10 bölü 5. Burayı da kök 10 bölü 5 bulduk. Şimdi h'ı bulalım. h kare eşittir p çarpı k ökletini yapıyorum. Yani h kare eşittir kök 10 bölü 5 çarpı 4 kök 10 bölü 5 yapıyorum. Buradan da 4 çarpı 10 bölü 25 geliyor h karemiz. h'da ne çıkıyor bu durumda? 4 dışarıya 2 diye çıkar. Kök 10 içeride kalır 25'te 5 diye çıkar. 2 kök 10 bölü 5 çıktı bu da haş. Şimdi bizden ne istiyordu arkadaşlarım? Haş yani haş dediğimiz uzunluk bölü haş D yani şu. Bakın 2 bölü kök 10 bölü 5 ile kök 10 bölü 5'ler sadeleşir. 2 bölü 4 kalır yani 1 bölü 2 kalır. Cevap Ceyhan'dan geldi. Şuna bakalım 3'ü gördük Şuradan aşağıya hemen bir diklik indirelim Dostlarım orta taban yapalım bu üç'ü Burayı da 2'ye bölsün Ve 3 ise burası da 6 gelsin 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı 12 gelsin Neyi soruyor AF kenar ortaydır diyor AF kenar ortaydır Buna göre BD uzunluğu nedir diye bir soru sormuş BD de şurası Şimdi 90'ın karşısı 12 Hatta şöyle yapalım 30, 90, şurası da 60 60'ın karşı 12 ise, 30'un karşı 4 kök 3 olacak. 90'ın karşı yani tamamı 8 kök 3 olacak şurası. Tabii bu da kenar olduğu için 4 kök 3 burası, 4 kök 3 de BF gelecek dostlarım. Şurada da bakın, 60'ın karşı 6, 30'un karşısı 2 kök 3 olacak. Şimdi burası toplamda 4 kök şuraya da 2 kök 3 kaldı o halde, hatta kök 3, kök 3 diye de bunlar da aldı. BD uzunluğu ne çıktı? Toplamda 3 kök 3 geldi. Bu da KPSS sorusuymuş. Şuna bakalım. D1 D2 doğruları paraleldir. D1 doğruları uzaklık 6 birimdir. Tamam AB uzunluğu 5 birimdir. A noktasının D1 doğrusuna göre simetriği A1. Hemen gösterelim. A'dan D1'e olan uzaklığı gösterdim. Ve bu uzaklık kadar da bir uzaklık ben gittim. A1'i buldum. Sonra B noktasının D2'ye göre simetriği. B'den D2'ye bir uzaklık gittim. Ve bu uzaklık kadar da bir uzaklık ben gidiyorum. Bu da B2 oluyormuş. A1 ile B2 arasındaki uzaklık nedir diye bir soru soruyor bize. Hemen şurayı soruyor dostlarım. Onu bir gösterin Bakın bundan köşe taşlarında çok çözdük. Hemen bu salak doğruyu hipotenüs olacak şekilde dik üçgenin içine sokuyorduk. Şimdi şurası 5 birimse, burası da 5. Şuraya A diyelim, şuraya B diyelim. Bu da B oldu, bu da A. Ve biz A ile B'nin toplamını 6 diyebiliyoruz. 2 A ile 2 B'nin toplamı o halde şurası 12 olur. Ve bizim üçgenimiz 5, 12, 13 üçgeninden cevabımız Edirne'den gelir. Bu ne diyor? Bir karınca... Şekildeki A noktasında bulunduğunda yüksekliği 12 metre olan A noktasına, elektrik direğinin T noktasına 60 derecelik bir açıyla bakmadan daha sonra olup 30 derecelik bir açıyla da bakmaktadır diyor. Buna göre karıncanın yürüdüğü AB yolunun uzunluğu acep nedir diye bir soru sormuş. Gayet basit bir soru. Önce şuradaki 30'un karşısı 12 ise 90'ın karşısı 24, 60'ın karşısı 3 diyelim. Şurada da 60'ın karşısı 12 ise 30'un karşı 4 köküçtür 90'un karşı 8 köküçtür diyelim. Bize AB'yi soruyor toplam 16 köküçtür cevabımız Ceyhan'dan geldi diyelim. Üf, geldik buna şekilsiz soru. Şimdi AB BC'ye diktir diyor dostlarım. Bunu bir çizelim. Bir AB doğrusu bir de BC doğrusu çizdim. Ve AB BC'ye dik. AB ile CD'nin kesişimi E noktasıdır diyor. AB ile bir CD diye bir doğru varmış ve E noktasında kesişiyorlarmış. CD doğrusu dediği için buraya da D'yi yapıştırdım. AE ile BC eşitmiş şimdi şu AE ile A'yı biraz daha yukarıya aldım ben dostlarım. AE ile BC eşitmiş ve 4 birimmiş bunlar. AB ile 7 birimmiş burası. Şuraya 3 kaldı. CD. de 7 birimmiş. Hatta 3, 4'ten burası 5'tir. DE'ye de 2 kaldı ki zaten. DE'yi soruyormuş. Çizince gayet basit bir şekilde çıktı. Evet şuna bakıyoruz şimdi arkadaşlarım. Altıncı sorumuz. Bir 120 derece var. 120, 90, 90, 180. 120 daha 300. Şuraya kaldı 60 Şimdi biz bunu hemen gelin dik üçgene tamamlayalım dostlarım. Ne taraftan yapalım? Mesela şu taraftan yapalım. Şöyle dik üçgene tamamlayalım. 60, 90, şurası 30, şurası 60. 30'un karşı ise 60'ın karşı 3'tür. Bakın burası toplam 10 geldi. 90'ın karşı 10 ise 30'un karşı yarısıdır 5. Cevap Adana'dan patladı. Evet, çevirdik arka tarafı. 8 var, 6 var. X nedir diye bir soru sormuş bize. Peki. Şimdi şuraya A diyelim. Şuraya A. Şuraya B diyelim. Şuraya B. Burası 2A'dır. Burası 2B'dir. Hemen şuradan Pisagor'u çakalım. 64 eşittir. A kare artı 4B kare yapar. Şuradan Pisagor çakalım. 36 eşittir. 4A kare artı B kare yapar. Bunları alt alta topladığımda 100 eşittir 5 a kare artı 5 b kare. Hatta 5'e bölelim. 20 eşittir a kare artı b kare geldi. Şimdi bir de x'i bulmak için şuradaki kırmızı dik üçgenden pisagor yapalım. Onu da şöyle yapalım hatta dostlarım. x kare eşittir. Bakın burada bir 2a'mız var. 2a'nın karesi 4 a kare artı. 2b'nin karesi 4 b kare. Yani a kare artı b karenin 4 katı. O halde burası 80 x kare 80 ise 16 çarpı 5 olduğu için 4 kök 5 diye de dışarıya çıkarttım x'i uzunluğu 20 metre olan 20 metreymiş ve bakın tam ortadan kırılmış o zaman burası da 10 burası da 10 ve şeklin şurada bir dik yamuk oluşturduğunu görün yani şuradan şöyle bir diklik çizdiğimde ben dik yamukta hep bunu yapacağız demiştim şurası 8 6-8-10'dan 6 şurası 4 bakın 4 soru işaretini soruyordur hiç soruyu okumaya bile gerek kalmadı cevap direkt Ceyhan'dan çıktı birim karelerden oluşan ve her birim karenin alanının bir kilometre kare olduğu bir kilometre kareymiş demek ki kenar uzunlukları da 1-1 o noktasında bulunan bir helikopterin şurada bir helikopterimiz var Dört kilometre uçmasına yetecek kadar yakıtı bulunmaktadır. Ulaşabileceği en uzak köy aşağıdakilerden hangisidir? Dörtten fazla gidemez diyor bize dostlarım. Dört 4 kilometre 4 gidecek en fazla. Şimdi şurası iki, şurası da iki olduğu için iki iki, şuraya gelse iki küp ikidir. O ile A arasındaki uzaklık. Yani A'ya olan uzaklığı iki küp iki. Peki E'yi bulalım. Şurayı bulalım hemen. Şu uzunluğu. Bakın burası 3. Burası 3. Şu dik üçgenden 3, 3, 3 kök 2. O halde E'ye olan uzaklığı 3 kök 2. Hemen B'ye olan uzaklığını bulalım. Burası 2. Burası 3 olduğu için Pisagor yapıyorum. 9, 4 daha kök 13 geliyor. B'ye olan uzaklığı da kök 13. C'ye olan uzaklığını bulalım dostlarım. Bakın şurası 4, şurası 1 olduğu için kök 17 değil mi? 16 bir daha. Kök 17 geldi C'ye olan uzaklığı. Denizli noktası kaldı. Hadi bunu da bulalım. Şurasıdır Denizli. Burası 3, burası 1 olduğu için 9 1 daha. Kök 10 geldi. Şimdi 4 kilometreden daha öteye geçemez. 4 kilometre dediğim 4. Normalde kök 16'dır değil mi? Yani kök 16'dan büyük sayılara gidemez bu bir kere. Bir kere C'ye imkanı yok gidemez arkadaşlarım. Bir kere bunu kafadan silelim. C'ye gidemeyecek. Peki A dediğimiz şey kök içinde kök 8'dir. E dediğimiz kök içinde 9 çarpı 2'den 18'dir. Bakın E'ye de gidemez çünkü 16'dan büyük. E'yi de sildim. Neyi silmiştim bir de C'yi silmiştim. Bunları silelim. Peki Bursa kök 16'dan küçük gidebilir. Adana kök 8 e, kök 16'dan küçük. Denizli de kök 16'dan küçük ama en uzak nereye gider diye soruyor. En uzak Bursa'ya gider dostlarım. Cevap B'den gelir. Evet, 10. sorumuz. Şekilde 4 metre uzunluğunda gergin bir iple tavana sabitlenmiş bir salıncağın hareketsiz olduğu anda ipin salıncağa bağlandığı noktanın yerden yüksekliği 1 metredir. Şekildeki gibi sallanan bir kişinin salıncağı 60 derece düşey doğrultuda yaptığı açıda ipin salıncağa bağlandığı noktanın yerden yüksekliği kaç metredir diye bir soru sormuş bize. Hemen bulalım. Şimdi burada ipin boyu 4 metre. O halde buradaki boyu da 4 metredir değil mi? Ne kadar sallarsan salla, boyu değişmez. Şimdi buradan hemen dik yamuğu gördünüz mü arkadaşlarım? Bakın şöyle kırmızı yapayım. Yine dik yamuk sorusu oldu. Aynı 8. sorudaki gibi. 2018 TYT sorusu gibi. Peki 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2'dir. Şurası toplam 5 olduğu için şu aşağıya ne kaldı? 3. Yani soru işareti oldu. 3. Cevap Ceyhan'dan patladı gitti dostlar. Evet arkadaşlar bunu da döndük. Bir sonraki videoda yeni konuya geçeceğiz. Öpüyorum hepinizi kendinize iyi bakın.